Başaramadık abi. Ney başaramadık? Başaramadık, kazanamadık, çevrini bir türlü yaranamadık, kovala kovala. Yok. Bütün artık. Bir türlü kovala, kovala yolumuz yok, bütün kapılar kapalı, kapalı, kapalı artık. Başaramadık, kazanamadık, çevreni bir türlü yaranamadık. Kovala kovala yolumuz yok, bütün kapılar kapalı artık. Başaramadık, kazanamadık, çevreni bir türlü yaranamadık. Kovala kovala yolumuz yok, bütün kapılar <gülüyor> kapalı artık. Başaramadık, kazanamadık, çevreni bir türlü yaranamadık. Kovala kovala yolumuz yok, bütün kapılar kapalı artık. Biz ızıs karanlık. Suratları düşer bir de üstüne trip Keş bitince yanıma damlıyor tipi tip Dözümle masal cümlesi gibisiniz bir varmışlar bir yok, yok, yok. Kayboldum bu hayali cehennemde kurtaran yok, yok. Karanlı çürdüm ses çıkardığımda kulakları kapatan çok yok. Kasma gel bir yanaş bir el ver kaldır beni yerden Tuzumuzu kurutana yaramızı kanadının yanına varana kadar işte <Gülüşmeler> başaramadık kazanamadık çevrene bir türlü yaranamadık kovala kovala yolumuz yok bütün kapılar kapalı artık başaramadık kazanamadık çevrene bir türlü yaranamadık kovala kovala yolumuz yok bütün kapılar kapalı artık başaramadık kazanamadık çevrene bir, bir, bir türlü yaranamadık kovala kovala yolumuz yok bütün kapılar kapalı artık başaramadık kazanamadık çevrene bir türlü yaranamadık kovala kovala yolumuz yok bütün kapılar kapalı artık bir yolumuz yok bütün kapılar kapalı artık Yala bak Allah bak yala bak Ağzınlığı bak Allah bak